Disney Channel'da Adrian'ı severiz. Ve işte sebebi. Adrian sadece Paris'in en muhteşem modeli değil. <gülüyor> Çok akıllı. Ayrıca en akıllısı. İstersen sana yardımcı olabilirim. Ve eski şampiyonu. Ve bu yenilmez olmasına yardım ediyor. Tebrik ederim. Gördüğüm en iyilerden birisin. Ve bu yetmezmiş gibi. Harika bir piyanist. Öyle değil Plek? Bu hayatımda gördüğüm en güzel şey. Ve bazen utangaç olsa da... Acele etme Marinette. Kara kediye dönüştüğünde... <gülüyor> Muhteşem biri oluyor. Ha, bizi hakladığını sandın değil mi susturucu? Ama yanıldın. Uğur böceğiyle güçlerini birleştirdiğinde durdurulamaz oluyorlar. Birlikte harika bir takımlar. Dünyaya karşı biz. Her zamanki gibi. Kısacası Edrian'ı bir sürü sebepten seviyoruz. Peki ya sen? Sen Edrian'ı neden seviyorsun? Onun yeni maceralarını kaçırma. Ben olsam öyle yapardım. Ve Disney Channel'da mucizeyi izlemeye devam et.